Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, genel başlıklarına önce bir göz atalım. Şubat ayında neler var? Aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Burcunuzda, balık burcunda bir yeni ay doğuyor. Venüs ve Neptün burcunuzda birleşiyor. Ay boyunca Mars ikizler burcunda ilerliyor olacak. Evet, yılın en hızlı, en verimli aylarından biri Şubat ayı geçtiğimiz birkaç aydır gerileyen gezegenler artık retrolarını bitirdi ilerliyor ve gökyüzünde çok az rastlanar bir şekilde retro gezegen yok Bu da gerçekten bu ayı çok hızlı ve verimli bir hale getiriyor ve dolunayla başlıyoruz zaten aya 5 Şubat'ta Aslan burcunda dolunay meydana gelecek ki bu dolunay üç gün öncesi 3 gün sonrası en yoğun tesirlerini görebileceğimiz için ay ortalarına kadar aslında etkili olacak Aslan dolunayı sizin altıncı evinizde parlıyor olacak Burası günlük hayatınız işiniz çalışmalarınız rutinleriniz genel sağlığınızla ilgili dolunay bir farkındalık bir tamamlanma bir aydınlanma süreci Aslında burada iş ve mesleğinizle ilgili yaptığınız çalışmalarda bir aşama kaydedebilirsiniz bir hedefe ulaşmak gibi sağlıkla ilgili önemli farkındalıklarınız olabilir ve buralarda belki günlük yaşamınızı dönüştürmek adına bazı alışkanlıklarınızı düzenlemek adına da önemli kararlar verebilirsiniz Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 16 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Aslan kova akrep ya da boğa burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli etkili olabilir Evet ay ortalarına kadar bu tesir devam edecek. Ee, Mars ay boyunca ikizler burcunda olduğu için enerjiniz daha çok özel hayatınıza. Ev yuva alanlarını harcamaya bu ayda devam ediyorsunuz ama artık retro bitti Mars ileri harekette Bu da daha hızlı bir şeyleri halledebileceğinizi çözebileceğinizi gösteriyor Belki halen daha aileyle bir şeyleri konuşup anlaşma sürecindesiniz Hani bu evde yapılacak işler olabilir düzenlemeler olabilir ev emlak gibi konular olabilir aile ile ilgili bazı sorumluluklarınız olabilir evde çalışan bir balıksanız ki mümkündür burada daha fazla enerji harcıyor olabilirsiniz bu ayda bunlar devam ediyor olacak ayın 11'inden itibaren Merkür kova burcuna geçiyor Merkürün kova burcuna geçişi zihinsel yaratıcılığınızı arttıracak Hani burada yalnız başınıza yapacağınız işlerde bir öğrenciyseniz mesela bir şeyleri hazırlıyor olabilirsiniz çalışıyor olabilirsiniz biraz izole olup Hani yalnız başınızı hazırlıklar yapmak için de çok daha verimli bir dönemde olabilirsiniz. Hatta bazı destekler almanız mümkün. Yani bu size rehberlik edecek kişiler olabilir ya da ilham akışı gibi böyle bazı ruhsal rehberlikler olabilir. Daha rahat zihinsel rehberlikler alabileceğiniz, yaratıcılığınızı, becerilerinizi kullanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Venüs ayın 20'sine kadar burcunuzda. Bu da çok güçlü bir gezegen geçişi. Venüs burada yüceldiği için çok güzel destekler alıyorsunuz. 14, 15, 16 Şubat'ta Venüs, Neptünle de birleşecek. Rüya gibi bir süreç, yani burada hayal ettiğiniz hani romantik etkiler var gökyüzünde gerçekten bazı hayallerinizi de kavuşturabilir sizi bu kavuşum. Çok hayal hayalperest olabilirsin, tabi burada daha gerçekçi olmakta fayda var, biraz daha koşullara dikkat edin. Aynı zamanda müthiş bir yaratıcılık sezgisel artış işte ilham, sanatsal yetenek ruhsal açılım. Hani bunları da verebilir size Neptün, Venüs. Size çok romantiksiniz. Ee, sanatla uğraşıyorsanız bu ay gerçekten yaratıcılığınız çok üst noktalara çıkabilir ve başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Böyle girdiğiniz ortamlarda karizmatik olabileceğiniz çekici, büyüleyici olabileceğiniz bir süreçlisiniz. Bu aşk hayatınıza da tabii ki çok olumlu yansıyabilir. Güzellik, estetik, kişisel bakım, imaj değişimleri falan buralarda da Venüs'ün desteğiyle ayın 20'sine kadar olan süreçte güzel etkiler alabilirsiniz. Ve 19 Şubat'tan itibaren Güneş artık Balık burcunda parlamaya başlıyor. Bu ay doğan tüm Balık burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı güzel bir yıl dilerim size. Hemen 20 Şubat'ta 1 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Balık burcundaki yeni ay özellikle doğum günü 19-23 Şubat arası olan balıklarımız için çok önemli. Yükselen burcu da yine bir derece ve yakınlarında olan balıklarımız için tabii ki çok daha önemli olacak. Bir yenilik var hayatınızda, yeni bir karar, yeni bir başlangıç, yeni bir teklif, yeni bir düşünce, bir açılım var. Bu imaj değişimi, fiziksel görünümünüzde yapacağınız bir yenilik olabilir, yer değişimi olabilir, iş ve kariyerle ilgili bazı yani hedefleriniz olabilir. Adım atıyorsunuz, hareket ediyorsunuz, ailevi konular iş i̇şte bağlantılı da olabilir. Ev, yuva alanlarınızda olabilecek bazı düzenlemeler tüm bunlar da bu yeni aileyle yeni aile beraber hayatınızda kendini gösterebilir. Venüs ayın 20'sinden itibaren Koç burcunda ilerlemeye başlıyor. Şans gezegenimiz büyük şans Jüpiter zaten Koç burcunda bir süredir ve 16 Mayıs'a kadar da burada. Şimdi küçük şans Venüs de oraya geliyor ve üstelik burası sizin para eviniz. Evet, demek ki ayın 20'sinden sonra Venüs'ün de Jüpiter'in yanına doğru ilerlemesi. Bu Mart'ta da devam edecek. Mart'ın ilk yarısında da devam edecek bir etki. Parasal gelirlerinizde bir artış. Burada bir iyileşme, bir rahatlama ve şans getiriyor. Yani iki şans gezegeninin burada birleşmesi kuşkusuz önemli. Ve yılın bu zamanı, Şubat'ın sonları, Mart'ın başları özellikle kazançlarınızda bir artış bekleyebilirsiniz. Bununla beraber keyifli alışverişler, verimli para da harcayabilirsiniz ama bunlar verimli olabilir. Aynı zamanda işte sizin değerlerinizi iyi bir şekilde üretmeniz, mal varlıklarınızı kullanmanız olabilir. Bununla beraber şansa ihtiyacınız olan yatırım alanlarında belki eliniz daha kuvvetli bu dönemde. Tabii ki çalışarak ürettiğiniz hani mesleki alanlarda da gelirlerinizde bir artış, bir refah bekleyebilirsiniz sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.